Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Uzun bir aradan beri yeni video atmıyordum arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ekran kartımızın driver'ını kurarken e, biz bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. E, bu, bu sorunlardan bir tanesi de arkadaşlar hata 1603 hatası. E, AMD driver'ını ekran kartının driver'ını kurarken e, ortaya çıkıyor arkadaşlar bu sorun. Dün ben yaşadım arkadaşlar eski bir driver'ı güncel bir driver'a geçirirken bu hatayı veriyordu arkadaşlar. Ben bu hatayı çözdüm. Tam tamına 5 tane hatanın çözümü var. Tabi hepsini teker teker denemek lazım. Ama genel olarak üçüncüde ya da dördüncüde bitiyor zaten arkadaşlar. Hatta 3. bitireceğiz. Onu da söyleyeyim size. Denemeye yapamayacağım. Çünkü isterseniz yapabilirim. Grafik sürücü ve yazılım çakışmaları Hatasının yani ilk hatayı yapabilirim. Çünkü öbür günleri düzelttim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk hatamızın grafik, sürücü ve yazılım çakışmalarının yani şurada en başta gördüğünüz çakışma hatayı size çözümünü göstereyim arkadaşlar. Denetim masasına geliyorsunuz. Buradan program kaldır. AMD Software ya da zaten Nvidia'da falan vermediğini düşünüyorum çünkü ben AMD'de yaşadım arkadaşlar. AMD Sourceware'ı kaldırıyorsunuz arkadaşlar ilk önce. Sonra bu bilgisayara geliyorsunuz ve yerel disk C'den ya da Herhangi nereye kurulduysa yerel disk D'ye kurulmaz genel olarak sistem. Yerel disk C'ye kurarlar. AMD'ye giriyorsunuz ve burada sizin driver'ınız var arkadaşlar. 20.11.1 arkadaşlar ARC 550 ekran kartının driver arkadaşlar benim ekran kartımın driver'ı. Sonra arkadaşlar bunu komple AMD'yi siliyorsunuz. Ve ardından tekrardan driver'ı kuruyorsunuz arkadaşlar. Eğer olmazsa silinik bir şekilde driver'ı tekrardan gelip çünkü orada bir ufak bir kurulum yapıyor. Bir çakışma gene olursa tekrardan aynı işlemleri yapıyorsunuz gene. Çünkü buraya AMD gelecek arkadaşlar. Tekrardan kurduktan sonra iki... Kaç 1603 hatasını verdikten sonra tekrardan sizi sildiğiniz AMD geri gelecek. Ve denetim masasındaki AMD software geri gelecek arkadaşlar. Gene tekrardan onları siliyorsunuz ve burada şurada gizli simgeleri göster imlecine basıyorsunuz ve Windows güvenli eylemler önerildi demiş. Buradan virüs ve tehdit korumasını tıklıyorsunuz. Ayarları yönet diyorsunuz arkadaşlar. Burada komple hepsi açık. Benim Bunların hepsini komple kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve tekrardan kuruyorsunuz. Tekrardan kuruyorsunuz arkadaşlar. Driver'ınızı eğer tekrardan aynı hatayı veriyorsa şunu yapıyoruz. Şuraya başlat menüsüne geliyoruz. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. güncelleştirme ve güvenliğe tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın son denetleme bugün 10, 10 56 geçe yapmış arkadaşlar. Ve sistemim son sürümde. Bütün driver'larım son sürümde, sürümde arkadaşlar. Ee, eğer sizde burada bazı driver'ları hataları yap, e, Driver'ları güncellemiyorsa ya da Windows'unuzu güncellemiyorsa. Buradan çıkıyorsunuz. Buraya Windows 10 indir yazıyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza gelen şeyi yapmayacağım. Yani Windows'u tekrardan kurmayacağım. Bu driver sorunu yüzünden arkadaşlar. Bilgisayarını bilgisayarcasına götüren arkadaşlarım olmuştur. Çünkü ben ilk olduğu zaman öyle yaptım. 50 lira boş boşuna para vermeyin arkadaşlar. Yani benim tekrardan sistemi kurmam tam tamına 50 TL mal oluyor. mal oluyor. Hemen güncelleştirin dedikten sonra arkadaşlar size şurada bir 6 MB'lik bir dosya indirecek. Hemen şöyle indirdi zaten. Windows 10 Upgrade. Burada... Benim Windows'un en son sürümüne güncelleştirdiğiniz için teşekkür ederiz demiş. Ee, en son sürümünde arkadaşlar. Buraya ileri diyorsunuz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Gene ileri. Zaten full ileri ileri gideyim arkadaşlar. Bu güncelleyecek ufak. Sonra bilgisayarınızı e, yeniden başlatabilir. Onu da söyleyeyim. Yeniden başlatacak mavi ekranda yüzde dolumu gelecek. Şu an zaten ekranı büyük ihtimalle onların fotoğraflarını getirmeye çalışmışımdır arkadaşlar sizlere oradan bakabilirsiniz ee, dediğim gibi. Eğer arkadaşlar sizde şu bozuk Microsoft Visual yeniden dağıtla bir dosyalar falan diyorsa o zaman da arkadaşlar e, Windows'u tekrar kuracaksınız ve şu e, bozuk kayıt defteri, anahtarı ve, veya sistem dosyaları diyorsa o zaman da tekrardan sistemi kurabilirsiniz. Aracı şimdi indir dedikten sonra arkadaşlar zaten 18 MB'lik bir dosya geliyor. Bunu flash'a falan atmanıza gerek yok. İleri diyorsunuz o kendi bir dosyayı yükleyecek. Tekrardan Windows'u sıfırdan kuracak arkadaşlar. Ve bu güncelleştirme olayını o zaman daha güzel yapabilirsiniz. Ve bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Zaten güncellemeden sonra eğer gösterdiğim o şu ayarlar kısmında güncelleştirme hatası varsa oradan sonra zaten büyük ihtimalle onu size e, güncelleştirecektir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için e, sizlere çok teşekkür ederim. Alt taraftan gidip bir like atıp kanalıma da abone olursanız ve i butonundan ya da açıklama kısmındaki videolara da tıklarsanız arkadaşlar benim çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. E, i̇zlemede kalın. Her zaman videoyu atacağım size arkadaşlar. Yeni videolar kesinlikle gelecek. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.